Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte kontrolün ilk bölümünde beraberiz. Hadi ne oluyor lan? Raid Racing falan açık her şey. Ayarlar bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Şuncu. Security Order. Neymiş bu? Hmm. Bilmem ne bilmem ne. Birisini arıyoruz anladığım kadarıyla da. Şu an elimde silah milah yok ve ben bu oyuna ilk defa giriyorum. Tırsıyorum açıkçası biraz. Bakalım bir kaydımız kaydımız düzgün devam ediyor herhalde bilmiyorum. Hello. Senin belanı. Hey, excuse. E yüzü bilmem ne şeytanlarım. There you are. Warrior Paladin job. Ha. Oh, janitor's assistant. Yo Tamam. Go that way to the tamam. Thanks. asansör <gülüyor> bana girmezse ben bir şey bilmiyorum. Asansöre misiniz arkadaşlar. Well, I've done enough night shift jobs to know it makes us come off weird. the bize girecek arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bu asansör bize girer. Bu asansörü öyle bitirdim. 11 yaşındayken bir şeyler olmuş. 11 yaşındayken bir şeyler olmuş. O bir, hmm. bir umut tarzı bir şey yazdı. Göremedim ya. Evet. Buralar pek de gerekli değil diye düşünüyorum. Oo. Oh. Şimdi sanırım pat pat başlıyor, bam başlıyor. Koşa koş, ben yavaş oynamayı sevmiyorum oyunları. Ben bu oyunu hiç bilmiyorum. İnşallah böyle horror moror yoktur. Ne bu? Ha, problemimiz var. Ama o problemini çözemedim mesela şu an. Selamünaleyküm lütfen. Biz bu kadar güçlü müyüz lan? <gülüyor> Neyse bakalım. Ne bu? Ay başlamışız. Ne diyor? Ne diyor? Yürüyor işte bırak. Shit. Kızım onu kim vurdu? You want ne oluyor? Baba. And there goes the poster Baba, bir can cause or be results of aW's altered world events intrusions upon the perceived reality now the service weapon is of course a prime example of an OOP a very powerful one Ingrained in the bureau's DNA, a key component in our Prime Canada program. Come out of that Russian roulette winner and you you're it. Hadi bakalım. Ha, C ile geliyormuşuz. Ben de C terleyip söylüyorum zaten. Anonim. Neredeyim ben? Ha. İki kere basıyoruz söyle Ah. Onu hocam. Dayı bana doğru geliyor bam. Bismillahirrahmanirrahim. V meli. Burda ne yaşanıyor şu an ya? Lütfen, lütfen. Cam bardak olsun lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu lanamalarımda böyle bir kim vardı boktan. Okay. Sensitivity çok saçma. İnşallah değişiyordur. Sensitivity çok kötü bu sensitivity ile oyun oyun oynanmaz arkadaşlar. Umarım değişiyordur. Değişmiyorsa hiç komik olmaz. Değişmiyor mu gerçekten? Ha, düşür abi. Bunu da düşür abi baba düşür baba. Ha biraz daha insancıl oldu diyebilirim. Tamam ve melee. Bunları zaten klasik. Ha kafa mafa bir şey etki etmiyor. Ey ey ey Sik. Hey. Te Sik. Sik. Ben yine her... Ne oluyor lan? Sıkmıyor o kadar tatlıydınız ki. Ne yapacağım buradan? <gülüyor> kral ne oluyor ya? Orada oyunun grafikleri çok iyi görünüyor şu an ya. Hear that? It's the dead man. After the spoke to me and it was just noise and I understood every word. And this guns alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? safe to go? Ya rağız aşağıda. Buralar bir değişmiş gibi geldi bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? What is this happening? I can't let this happen. You can't let this oluyor amına? <gülüyor> <Ne oluyor? gülüyor> <gülüyor> Stres oldum lan. Ha. Oğlum bu artıxi neymiş lan böyle amına. İyi vallahi canım. Bence de. amına koyayım vurma bana amına recharging okay canımız doluyor mu anne ha top amına hey. bir yerden kart bulmamız lazım klasik ben değil miyim lan bu? Bah. Uuu. Uuu. Mekana bak. Çok güzel amanım oyunu ya. Şimdi devam ke. Neyi <gülüyor> sen niye bunlar korkunsuz dikerim gel lan. Tamam. Anlamadım. <gülüyor> Saykın olalım. Ben Valorant'ta 20 FPS altına kasmış adamım lan. Tiy aman. Oha ne kadar vuruyormuş bunlar. Obov. Ananı avradını. Gel gel. Oh. Aman aman aman aman. Hocam nasıl doluyor bu? Gacı canını doldur. Ana gırsikim. şimdi orada küçük bir problem oldu acaba bölümü bitirsek kaç dakika oldu lan bu 11 dakika olmuş Neyse arkadaşlar ben bu bölümü burada bitireyim Neden şimdi siz bu videoyu beğenmezseniz olay çıkar ve 11 dakika oldu bakalım oyunu Beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayınız kontrolü böyle devam edeceğiz biraz stres oldum ilk bölümde konuşamadım ve oyuna alışıp anlayamadım oyunu hiç izlemedim arkadaşlar hiç bilmiyorum Neyse millet videonun da sonuna geldik. Eğer boyun daha çok istiyorsanız artı 50 like garantili. Bak o kadar kontrol artı bütün ayarları fullleyeceğim. Bu galiba full değil. Neyse millet, videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı zor Hoş kalın. Oo, en iyi kazalar. Hoşça kalın hepimiz. Sakıtmayın.